Evet arkadaşlar önümüzdeki haftanın iddia programı en inanmadı Ama bizim formüllerimizde bu önemli değil. Bu yaptığımız formülleri seçtiğiniz maçları aynen uygulayın arkadaşlar. Tuttuğunu göreceksiniz. Şimdi bakın yukarıda 120, 124 ve 120 diye, 120 diye maçları salladım ben arkadaşlar. Siz de maçları böyle seçeceksiniz. Şimdi seçeceğiniz maçlar. Yukarıda bakın 120'ye bakın 102 124 102 127 alt üst dedim. Siz de böyle maçlarınızı seçin. Fakat seçeceğiniz maçlar 230 3 240 bakın 120'ye bakın yukarıya. 124 220 293 bu tip maçları seçeceksiniz. Yani ortada maçlar olacak arkadaşlar. Burada toplam 18 kupon var. 18 kuponu 3 maçı konti garanti size veriyoruz arkadaşlar. 18 kupondan bir tanesi tutuyor. Şimdi siz buraya maç ekleyeceksiniz. iki tane daha maç ekleyeceksiniz. Takip ettiğiniz maçlardan. ilk yarı maç sonucu eklerseniz alacağınız para 4-5 meslinde çıkar arkadaşlar. Şimdi tutmuş daha önce var mı? Hemen bunun bir örneğini göstereyim size. Bakın bu 6.1.2019 2019 pazar günü. Bunun videosunu çekmiştik. Bizi takip edenler bilecektir arkadaşlar. Bakın burada pazar günkü programınki bu. Burada program yayınlanmıştı. Bakın 220, 198, 228, 18 kuponda dördüncü kupon. Hemen bakın 4K diye yazıyor. Dördüncü kupon yani. Orada tutmuş arkadaşlar. Yani 3 maç burada kontu garantisiz. Buraya 2 tane maçı ekleyeceksiniz. Yani ne demek bu? Bu formül önemli. Bu formülü bu seçtiğiniz maçlara uygulayın arkadaşlar. Seçeceğiniz maçlarda biraz önce söylediğim gibi. Bakın şimdi devam edelim tekrar. Bakın görüyorsunuz. 120, 124, 120 diye... Ben yazdım kafamdan. E, maç programı henüz yayınlanmamıştı önümüzdeki haftanın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 120'ye bakın. 230 3 2 124e bakın. 2 20 93 Bu şekilde Ganyo'nun yüksek ortada maçlar olacak ki birbirleriyle çarpıldığında Ganyo'nun yüksek olsun. Üçüncü maçımızda alt üst dedik. O zaten konti garanti. Şimdi bir arkadaşımız mesaj yazmış. Yanlış formu yapmışsın 27 kupon olacak diye. Hayır arkadaşlar. Üçüncü maçı iki ihtimalle oynuyoruz. O yüzden 18 da işi bitiriyoruz. Ee, herhalde dikkatini çekmedi o. Buraya iki tane maç edeceksiniz. Bir de onu yazmış arkadaşımızın biri. Bu aldı verdiğiniz parayı kurtarmaz diye. Bunun aynısını oynayacaksınız 18 kupona. İki tane de maç bulacaksınız arkadaşlar. Ganyani yüksek. İlk yarı ikinci yarı. İlk yarı maç sonucu bulursanız. Ya da takip ettiğiniz maçları bulursanız. Verdiğiniz parayı alırsınız ve üstüne alırsınız. Zaten ilk amaç verilen parayı almak. Sonra üstüne kazanmak. Şimdi burada 3 baş kontü garanti. Şimdi başlıyoruz. Bakın birini satıra bakın 120 dedik ya seçtiniz mesela. Ben 120 dedim ona. 3 tane 1 dedik yan yana. Birini satıra bakın yukarıda 120'ye 3 tane 0 dedik yan yana. Altına bakın birinci satır devamına. 120'ye 3 tane yan yana 2 dedik. Yani 3 üç ihtimalin üçünde kullandık. İkinci satıra bakın 124'ü de burada da 3 üç ihtimalin üçünü kullanıyoruz. 124-1, 124-0, 124-2. Tekrar peşe devam ediyor. Bakın ikinci satıra bakın yukarıda. Yine 1-0-2. 6'a ikinci satıra devamına bakın. 124-1, 124-0, 124-2 arkadaşlar. Şimdi üçüncü satıra bakın. 127'ye alt üst demiştik ya. Bu 9 kuponda 6 kullanıyoruz. 127'ye komple yan yana alt diye yazıyoruz. Yukarıdan aşağı, birinci kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon diye yazıyor arkadaşlar. 6-127 alt seçeneği komple 9 kupona da Yazdık. Şimdi ikinci 9 kupona geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bize abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeye devam ederseniz bu formüllerimiz devam edecek. Şimdi ikinci e, kağıdımıza evet, şöyle geçtik. Bakın maçlarımız yine aynı arkadaşlar. 120, 124, 127 Şimdi burada ilk iki satır aynı. 120'ye bakın birinci satıra. 3 tane 1. Yanına 3 tane 0. 6'a indik birinci satır devamlı 3 tane 2. Yine 3 ihtimali kullandık. İkinci satıra geldik. 124 1 0 2. Devamında 1 0 2. Alt da ikinci satır devamında. Yine 1 0 2 124 yazdık. Şimdi 127'ye biraz önce alt demiştik. Şimdi burada 127'ye komple 9 kupona birden üst diyoruz. Bakın 127 üst. Yukarı bakın alt'a bakın 3 satır devamına. Kopre 120'de üst. Şimdi burada 18 kupon var arkadaşlar. Şimdi burada size yaklaşık 8-10 e, ganyan konti garanti cebinizde. Siz buraya 2 tane tane maç ekleyeceksiniz. Şimdi düşünün 10 ganyan olsa 2 tane maç eklediniz. 2-2 ganyan olsa 2-2 4. 10 e da burada var 40. 3 misli yapsanız 18 kupon 120 lira. Verdiğiniz para 54 lira arkadaşlar. Tabi beraberlik gelirse o zaman 150-200 liraya çıkar. Ya da siz ilk kere ikinci yarı yazarsanız 400 liraya çıkar bu. Yani siz buraya iki tane maç ekleyeceksiniz. Arkadaşların anlamadığı bu. Bunun aynısını yapacaksınız. İki tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu işin püf noktası bu. Takip ettiğiniz. Yani 5 maç olacak. 5 maçın 3'ü garanti ikisini bekleyeceksiniz. 5 e maçın 3'ün garanti olunca 2 maçı beklemek. E çok daha kolaydır. Verdiğiniz parayı almak, üstüne para kazanmak. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şimdi devam edeceğim. ikinci e, videoma devam ediyorum. Kapatmayın, izleyin. Evet arkadaşlar, benim amacım şu. Az kazan, sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki 1000 lira aldım, 3000 lira aldım, 2000 lira aldım, 500 lira aldım. E tamam aldın? Peki soruyorum ben onlara. 500 lira aldın da kaç para verdin?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 121'de 1 ve 2 diyorum arkadaşlar. Ee, bunun tutmuş örneklerini daha önceki videolarımda yayınlıyorum arkadaşlar. Takip ederseniz beni oradan bakabilirsiniz. Şimdi 121'e 1 ve 2. 120'ye 1 ve 2. 121'e 1 ve 2. 122 üst 124'e üst dedi. Bunlar atbasyon maçlar. sizin maçları yukarıdaki şeyler gibi birbirine yakın oranlı. Yani ganyanın yüksek olsun diye seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakın sol tarafta birinci satıra bakın. 120. maça ne demişim?